elinden alamıyorum sözlerine tutamıyorum içindeki son dileğimle yaşıyorum sevgiden çok kinle geri dönsem de sen gitme kapatıyorum kendimi odalara adını yazıyorum bu camlara bir sebep yok sanki bakıyorum eski eski fotoğraflara içimdeki komanın içindeyim bir yanım ateş bir yanım güneş. Bana diyor ki se yüzleş Sonra da otur benimle dertleş Bu sigara benim derdime ortak Kime sorsak hepsi bir korkak Kime kucak açsak kime yansak Gidip buralardan uzaklaysak Bulamıyorum eskisi gibi huzur Rüzgarınla beni buradan savur Yapamazsam gidemezsem eğer Hadi gel beni aşka duyur İçimdeki komanın içindeyim, bir yanım ateş bir yanım güneş Bana diyor ki se kendinle yüzleş, sonra da otur benimle dertleş İçimdeki komanın içindeyim, bir yanım ateş bir yanım güneş Bana diyor ki se kendinle yüzleş, sonra da otur benimle dertleş